Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda mezun tayfa için ya da geometriye yeni başlayanlar için başlattığımız programda 26. haftadayız. 26. haftada katı cisimlerde ne yapacağız arkadaşlar? Hemen oraya gelelim isterseniz. Katı cisimlerde şeyi halledeceğiz. Neydi onun ismi? Küp ve silindiri halledeceğiz. Evet geçen hafta pasikülü aldınız. Fasikülde soruları çözdünüz çok değişik ilginç sorular da var değil mi arkadaşlar zor mu değil onu söyleyeyim bir kere en önemli kısmı geçen hafta işlediniz arkadaşlar en önemli kısmı geçen hafta işlediniz ne o arkadaşlar en önemli konu temel diklik diyorum bence. Yani temel diklik teoremini anlayan bundan sonraki her konuyu rahat bir şekilde yapar. Zaten dik prizmalarda soruları çözerken çoğunlukla temel diklik teoremiyle karşılaşmadınız mı? Evet. Zaten <gülüyor> hacim taban alan çarpı yükseklik alan taban alanları artı yanan alan. Yalan alanda ezberleyecekseniz bir tek yan alanı ezberleyin demiştik. O da taban çevresi çarpı yüksekliğe eşittir. Zaten daha da fazla farklı bir şey var mı? Yok. Ha, bir cisim köşegeni yani kare içinde onu da temel diklikten falan bulabilirsiniz işte. İşte bir başka bir şey var mı? Ekstra bir şey yok. Ezberleyeceğiniz bir şey yok. Dik prizmalar çizerken çözerken nereden çözdünüz? Karşınıza üçgen çıktı. Karşınıza yamuk çıktı. Karşınıza dörtgen çıktı, değil mi? Hep bunlarla uğraştınız arkadaşlar. Şimdi karşınıza ne çıkacak? Ya küp de aslında bir dik prizmadır arkadaşlar ama küpün yeri bende bir ayrıdır. E, ÖSYM'de de yeri bir ayrıdır. ÖSYM'de küple ilgili güzel yorumla yorumlayıcı sorular sorar. O yüzden ayrı bir şekilde anlattık arkadaşlar küpü ve geçen hafta yoğun olmasın diye küpü de bu hafta e, silindirle birlikte halletmenizi istedik. Evet küp ve silindiri işleyeceksiniz ve bu hafta yine... E temel teoremini yine çok çoğun, yoğunlukla kullanacaksınız arkadaşlar. Hatta silindirde de kullanacaksınız ve e, dik prizmalarda ve küpte ne yaptınız? Hep karşınıza tabanı dikdörtgen, tabanı tabanı altıgen, tabanı işte ne bileyim üçgen, tabanı ee, küpte de mesela kare ya da kare dik onlarla uğraştınız ve geçmiş konulardaki dik üçgen dik dörtgen kare işte yamuk konularıyla falan uğraştınız arkadaşlar onlar karşınıza çıktı şimdi neye başlayacaksınız küp tamam küpte yine aynı şekilde ee, küpü geçiyoruz ne ile uğraşacaksınız? Silindir konusunda daire ile uğraşacaksınız. Siz çemberde uzunluğu rahat bir şekilde biliyorsanız. Çemberde açıyı da biliyorsanız daha doğrusu ki bilerek geldiniz zaten buraya. Siz bu konuda eksiğiniz yoksa yine silindir konusunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Silindirde yine hacim taban alanı çarpı yükseklik alan işte taban alanları artı yanal alan. Yanal alan da neydi? Bir ezberleyeceksiniz yanal alanı ezberleyin demiştim. Taban çevresi çarpı yüksekliği eşit arkadaşlar. Hiçbir fark yok. Bir tek farklı sorular şöyle silindir sorularını böyle eğip de şey yapıyorduk arkadaşlar. O sorularda göreceksiniz. Onun da kendi çapında bir yöntemi var. Onu da bildikten sonra hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaksınız sevgili gençler. Yine aslında çok fazla bir bilgiye sahip olmadan yani katı cisimlerden korkuyorsunuz ya genelde öyledir ya. Yine işte hocam çok formül var o var bu var şu var. Yine hayır. Çok fazla bir bilgiye sahip olmadan eski konulara bakaraktan özellikle silindirde çember ve daire konusunu bilerekten ve en baştaki temel diklik teoremini bilerekten bu konuyu da çok rahat bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar. O konuda da bana güvenin ve inanın lütfen. Tamam mı? Evet. İşimiz bu. Bu şekilde. Bu haftaki işimiz bu şekilde arkadaşlar. Sıkıntı yaşamayacaksınız büyük ihtimalle ve çok rahat bir şekilde geçecek. Ama sizi küp konusunda biraz uyurayım. Şimdi küpte çok değişik sorularla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Küpü de çok detaylı ve ince ayrıntılı bir şekilde anlattığımız için ÖSYM'de bu şekilde sor, sor, e, sorduğu için ve sorabileceği için arkadaşlar. Küpte Hani dikdörtgenler prizmasının da biraz tekrarı olmasın diye açıkçası. değişik sorularla da karşılaşmanız için oraya soruları koyduk. Küp biraz beyin yakabilir. Baştan söyleyeyim arkadaşlar. Ama o beynin yanması iyidir. Yanan beyin çalışıyor demektir arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. Ama yapılamayacak şeyler değil. Asla değil. Ha bu konuşmayı yaptım diye de çok zor diye de bir şey değil. Hani... Testin içerisinde belki iki tane, üç tane değişik tarzda ilk defa gördüğünüz tarzda bir şeylerle karşılaşacaksınız. Onlar biraz beyninizi yakabilir. O kadarıcık da olsun kardeşim, değil mi? Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu hafta e, normalde Pazartesi günleri bu şeyi repeleri yayınlıyorlar. Ya bize ye yeni bir üye katıldı. Kerem bebek katıldı. Kerem bebeğin e, işlemleriyle uğraştığımız için böyle aksilikler olabiliyor arkadaşlar. E, bu ara videolarda biraz aksadı. Aksadığınızı siz göremiyorsunuz tabii ama e, güncel takip edenler görüyor. E, o konuda da anlayışınız için size de teşekkür ederiz arkadaşlar. Zaten bizim geometri günümüzde zaman çarşamba günü başlıyordu. Evet çarşamba günü ne yapacaksınız arkadaşlar? Küp yapacaksınız. Küp. Küpü konu anlatımına çalışacaksınız. Küpten konu anlatımı sanırım 3 tane vardı. 3 video. Küp konu anlatımı. Sadece çarşamba günü konu anlatımına bakın arkadaşlar. E, zaten şeyi çözerken e, neyi, Ge Geçen hafta geometrinin ilerisini çözerken küp sorularıyla da karşılaştınız. Dikdörtgenler prizması mantığıyla zaten rahat bir şekilde yaptınız diye tahmin ediyorum. Şimdi bu hafta sadece küple ilgili e, bizim fasiküldeki konu anlatımını ve aynı zamanda fasiküldeki testleri çözmeniz yeterli. Kaç tane test var küpten? 6 tane galiba ya 6 ya 7 arkadaşlar kusura bakmayın çözdüm ama ee, bizler de bazen unutabiliyoruz. E ee, tane ise 2 güne de şunu testlerini çözersiniz tamam mı? Evet. Perşembe ve cuma küpün testlerini çözün arkadaşlar. Ha 6 tane ise 3'e 3 üç şeklinde çözersiniz. 7 e, tane ise de 4'e 3 şeklinde çözersiniz. Ha 6 taneyi 4'e 2 şeklinde de çözebilirsiniz. Biliyorsunuz e, testlerin nasıl gittiğini anlamışsınızdır artık işte basitten zora doğru gidiyor ve her çeşit sorusu var ha en son teste en zor sorular olacak diye bir şey yok bazen en kolay sorularda orada var tabi ki orada dengeyi de kurduk arkadaşlar biraz kurduk ama son testlerin daha önce te söylemiştim özellikle son testlerin biraz daha ağır olduğunu söylemiştim arkadaşlar ama bu ağırlığa da ihtiyacımız var çünkü ÖSYM e, özellikle katı cisimlerde ve analitik geometride adamların ne soracağı belli olmadığı için bu şekilde bir şey hazırladık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Neyse küpü çarşamba, perşembe ve cuma günü, cuma günü hallediyorsunuz. Sonra geldik silindire. Silindir konu anlatımı. Cumartesi günü silindir konu anlatımı arkadaşlar. Silindir konu anlatımı. Ve silindir konu anlatımının yanına bir de geometrinin ilacı. Geometrinin ilacının İlacındaki testleri yapıyorsanız arkadaşlar ee, korkmayın geometrinin ilacında işte temel seviye olduğu için arkadaşlar orada iki tane test var. O iki test hemen konu anlatımından sonra size konuyu kavratacaktır. Hemen konu anlatımı silindir konu anlatımı ve geometrinin ilacını çözün cumartesi günü tamam mı? Sonra ne yapacaksınız? Pazar gününde fasiküldeki testin ee, testi ve Pazartesi de yine fasiküldeki testi çözeceksiniz arkadaşlar. Ve salı gününde işiniz bitmiş oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Evet fasiküldeki testler silindirde kaç taneydi? Ya orada da olsa olsa yine 6 ya da 7 tane diye hatırlıyorum arkadaşlar. Yine paylaştırmayı siz yaparsınız. 8 tane serea yaparsınız. 8 tane ise 4'e 4 diye paylaşırsınız. E, ya da 5'e 3 biliyorsunuz kolaydan zora doğru gittiği için. Ya da 6 tane ise 4. 3'e 3, e 3 şeklinde yine paylaştırabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu hafta bu şekilde yapacaksınız. Silindir konusundan ciddi anlamda korkmayın. Yine bu konuda da yine çok fazla bilgiye gerek yok. Geçmişteki konularınız sizin geçmişiniz e, bu konuları yapmanızı sağlayacaktır yine arkadaşlar. Yine üçgen, dörtgen e, ve çember bilgileriyle bu konuyu halledeceksiniz. Ekstra bir şekilde herhangi bir şekilde konu anlatımında da göreceksiniz zaten. Herhangi bir şekilde konu anlatımında konu, e, soru çeşitlerini göstererek zaten konu anlatıyoruz arkadaşlar. Yani e, konu anlatımında ezberleyeceğiniz çok bir şey yok. O yüzden katı cisimleri rahat bir şekilde yapabileceğinize inanıyorum arkadaşlar. Evet, iyi çalışmalar diliyorum sizlere. Hepinize e, bu hafta yine çok güzel geçecek ve iyi bir şekilde geçecek. Ha şunu da söyleyeyim. E, hocam orta seviyedeki kaynağın oldu. Onları sonra çerez niyetine çözersiniz. Şimdilik katı cisimleri kalsın. Bütün konular bittikten sonra çünkü katı isimler kalsın. Çünkü bizdeki e, geometrinin ilacındaki ve e, fasüküldeki testler sizin için yeterli olacaktır. Çünkü her çeşit sorusu var. Ha, canı sıkılan testleri bitiren isterse bakabilir ve ne kadar kolay olduğunu diğer kitaplardaki testlerin ne kadar kolay yapılabildiğini görürsünüz arkadaşlar. Evet bu hafta anlatacağım şeyler bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.